Aşağıdaki çemberin içine eşkenar bir üçgen çizmemiz isteniyor. Çok kolay. Hemen çizelim. Öncelikle şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz çembere eşit bir çember daha çizelim. Şöyle bir çember daha çizelim. Ve şimdi de bu çemberi ilk çemberin merkeziyle kesişecek şekilde kaydırıyorum. Şöyle kaydırdım. Evet, güzel oldu. Şimdi düşünelim. Eğer buraya bir doğru parçası çizecek olsam, yarı çapı çizmiş olurum, öyle değil mi? Bir tane daha çizelim ve unutmayın bu yarı çap iki çemberin de yarı çapı çünkü çemberlerimiz aynı. Yeni doğru parçasının bir ucunu yeni çemberin merkezine, bir ucunu da bu noktaya getirelim. Peki bu doğru parçası bize neyi verir? Yeni çemberin yarı çapını ve tekrar ediyorum, çemberlerin yarı çapları birbirine eşit. O halde bu iki doğru parçasının uzunluğu da birbirine eşit olur. Ve bu noktayla, bu noktayı birleştirecek olsam ki, bu da ilk çemberimizin yarı çapına eşit, bu doğru parçasının uzunluğu da diğerlerine eşit olur. Ve sonuç olarak bu üç doğru parçası ya da yarı çapla bir eşkenar üçgen çizmiş oluruz. Peki, çok güzel anlattın da bütün bunlar soruya cevap vermek için ne işimize yarayacak diye soruya olabilirsiniz. Şimdi, eşkenar üçgenin iç açılarından her biri 60 derecedir, öyle değil mi? Mesela, buradaki açının 60 derece olduğunu biliyoruz. Peki, bu açının 60 derece olmasının neresi ilginç? Biraz düşünün. Aynı üçgenden bir tane daha çizersek, simetrik ama baş aşağı olsun, Aynı şekilde bu iki kenar arasındaki açı da 60 derece olur. Buradaki açı ise bahsettiğimiz iki açının toplamı olarak 120 derece olur. Hala bunun neden ilginç olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Sizi daha fazla merakta da bırakmamak için hemen açıklayayım. Eğer bu açı 120 derece ise, buradaki yay da 120 derece olur, öyle değil mi? Yani çemberin uzunluğunun üçte biri. Bu uzunluk çemberin çevresinin üçte biridir. Eğer bu çemberin üçte birini gösteriyorsa, bu iki noktayı birleştirirsem, birleştirirsem, bu doğru parçası eşkenar üçgenin kenarlarından bir tanesi olur. Başka bir deyişle, çemberin üçte birini gösteren yayın kirişini çizmiş oluruz. Gelin devam edelim. Şimdi bu çemberi buraya koyalım. Benim için önemli olan bu kesişme noktaları. Bu doğru parçalarından bir tanesini alalım. Bu iki noktayı birleştirelim. Ve ne görüyoruz? Burada ne gördük? Tam olarak çizemediğim bu açı ya da bu yay 120 derece. O halde bu da eşkenar üçgenin diğer bir kenarı olmuş oldu değil mi? 120 derecelik bir yayın kirişi. Ve çemberi son bir kez daha hareket ettirirsem ya da aslında buna hiç gerek yok, yapmam gereken tek şey bu iki noktayı birleştirmek. İşte böyle. Ve ne oldu? Eşkenar bir üçgen çizdik. Şahane.